Cenab-ı Hakk'ı isim isim tanımak, bunu istiyor, bunu arıyoruz. Çünkü yanlış tanımak, yani Allah'ı tanımamak, Allah aslında yanlış tanımak oluyor değil mi? Doğru tanımadığımız zaman yanlış noktalara bizi sevk edebiliyor ki imanın özü namazdan önce Allah'ı tanımaktır. Bugün Allah'ın Gani isminden konuşacağız. Ne demek biliyor musunuz? Gani kullarına ikram etmeyi çok seven demek. İşte camiden çıktın, camiye bir yardımda bulundun. Bazen deseler ki ya çıkar bin lira, iki bin lira para ver. Versen bile için acır değil mi? Veya biri tam böyle yemek yiyeceğin karnın çok aç abi dedi yarısını ver. Belki çıkarır verirsin vicdanından ama verirken böyle için bir burkulur ya işte bizim de karnımız açtı falan deyip sıkıntıya girersin. Verirken sıkıntıya girdiğimiz o anlar var ya Gani ismi bunun tam aksine. Verirken bundan lezzet alan demektir. Bir gün bir abimizle sofraya oturduğumuzda kendisi yemiyordu. Ağzımızın adeta içine bakıyordu. Beğendiler mi? Sevdiler mi? Ondan dolayı mutlu oldular mı diye. Ondan aldığımız lezzetin ne boyutta aldığımıza gözümüzün içine bakarak bizi izliyordu ve ondan lezzet alıp almadığımızı merak ediyor. Abi süper olmuş. Abi eline sağlık deyince de ondan o kadar keyif alıyordu ki anlatamam. İşte bu an Gani isminin bir tecellisi. Allah kullarına ihsan etmekte, vermekte çok mutlu olan, vermekten bırakın geri durmayı, ihsan etmeyi çok sevendir. Doğru tanımak nerede devreye giriyor? Diyebilirsiniz ki ya kardeş madem bu kadar vermeyi seviyor şu halimize bak. Bu kadar sıkıntıyı çekiyoruz. Bu kadar sancı, bu kadar imtihan, yoksulluklar, işte gelecek kaygı Batura. Bu konsept, bu videolar bu yüzden önemli. Doğru tanımadığımız zaman o olaylar karşısındaki zanlar bizi yanlışa sevk eder. Ve bu yanlış düşünceler bizim Allah'la aramıza mesafe koyar. Dedik ya Allah vermekten çok hoşnut olandır. O zaman niye vermez? Demek ki Allah'ı tanıyan biri, bu kadar vermeyi sevdiğini gören biri şunu demeli. Allah burada vermiyorsa benim iyiliğimi olmak zorunda. Bakın bu bir teslimiyet cümlesi gibi durabilir ama altını dolduracağız şimdi. Dikkat edin. Allah'ın vermekte ne kadar iyi olduğuna bir bakalım önce. Sonra vermemesinin ne kadar güzel olduğunu çok net anlarız. Mesela Allah verirken Dikkat edin dost düşman ayırt etmiyor Düşmanlarına bile çok cömert davranıyor Bakın Firavun'a Bakın Karun'a Bakın Nemrut'a Zamanın en iyileri Yani bugünün dünya otoritesi kimse zamanının en iyi otorite kurmuş insanları bunlar Firavun'a verilen mülk Koca bir Mısır'ın saltanatı Peki Firavun nasıl biri? Ben ilahım diyen biri Yani Allah'ın en nefret ettiği şey Harama bakmamız değil Allah'ın en nefret ettiği şey Namaz kılmamak bile değil Allah'ın en nefret ettiği şey Şirk. Ve bunu severek yapan bir adam, ilah olduğunu iddia eden bir adam, Allah'ın en sevmediğini en severek yapan birine Allah Mısır'ı vermiş hesap edebiliyor musunuz? Yani sen verirken kime verirsin? Mesela bir dilenci geldi. ihtiyacı var. Abi şöyle istersen gel para verme. istersen gel evi gör. Abi bir tüp al falan dese. İçin acır verirsin. Ama gelse çıkar bakalım şuradan. Az önce gördüm bak şu adama şu kadar para verdin. Bana da vereceksin dese. Böyle biraz da argo konuşsa. Ne diyorsun sen ya dersin? Git şuradan dersin değil mi? Vermek istemezsin. Vermeyi bırak. Belki azarlarsın. E bir de bunun ötesinde sana düşmanlık etmiş. Ailene namusuna dil uzatmış. Hakaretler etmiş. Arkandan kumpas kurmuş Birine. Malının mülkünü akıtabilir misin? Bu vermek adeta imkansız boyuta geldi. İşte Allah öyle bir Allah ki kendisine düşmanlık edip en büyük hakaretleri yaşamıyla ve diliyle yapanlara dünyalar dolusu malı, mülkü ihsanı veriyor. Şimdi şurada şunu sormak lazım. Allah düşmanlarına bile bu kadar veriyorsa biz dostları neden mahrumuz? Bakın Allah'ı tanıyan bilir ki bu kadar verme potansiyeli olan dostlarını Mısır'ın ötesini vaat edip hazırlıyor da o yüzden. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'a bakıyorsun tam ters. Hiçbir şey yok dünyada. E o zaman bir şey olmalı, Allah'ın dediği doğru olmalı. Allah'ın dediği gibi Allah sizin için ahireti murad etmektedir. Sonsuzu murad etmektedir. Allah sizin için ebedi saltanatları, köşkleri murad etmektedir. Size bunları vermek istemektedir ama siz dünyaya talipsiniz. Şimdi ben ısrarla dünyayı isterken Allah da diyor ki hayır ben senin daha ötesini kazanmanı istiyorum. Kerem olmak, gani olmak bunu gerektirir. Düşmanlarına bile verebiliyor. Dostlarına ki en yakın, en çok sevdiği Allah Resulü Aleyhisselam ona dünyada hiçbir şey vermemiş neredeyse. E o zaman biz de diyoruz ki böyle verme potansiyeli olan dünyanın ötesini de o yüzden. Hatta deli bile haşa kendisine ihsan edeni kovacak, kendisini çok sevmeni yerle yeksan edecek, kendine düşmanlık edip namusuna dil uzatana verecek. Bunu kimse yapmaz. E Allah hiç yapmaz. Allah alimdir. Allah'ın ilmi kainatla ortadadır. Bilgisi bütün yarattığı işlerle ortadadır. Böyle bilgili biri. Böyle cahilane bir işe. Haşa zaten yapmaz. Demek ki senin göremediğin Allah'ın çok iyi gördüğü, bildiği bir şey var. Ebediyet. Şu an sen her şeyi dünyayla sınırlamışsın. Bütün dünya burası olmuş. E Allah da bütün dünya burası olmasın. Her şey yerle yeksan olmasın. İşin sonunda ölümle mahvolmasın diye bu dünyada sana sonsuzu arattıracak bu sıkıntıları veriyor. Dikkat et. Bu sıkıntılar sana sonsuzu arattırıyor. Gani olan sana sonsuzu hazırlıyor. Diyorsun ki versin. Tamam da her vermek ihsan ve kerem değildir ki. Şimdi uyuşturucu bağımlısı bir çocuk çıkarsa dese ki anne baba bana bin lira para verin. Bakıyorsun veriyorsun harbiye gidiyor kullanıyor kendine zarar veriyor. Kullanıyor. En son dersin değil mi? Ona bunu vermemek hayırlıdır. Birine her zaman vermek hayırlı olmaz. Ona vermemek hayırlıdır bir tane şeker hastası çocuk ağlasa bağırsa anne bana bir çikolata al veya baba bana bir gofret al. Ya o koca babanın cüzdanındaki paradan işte maaşından bir gofret ne olacak değil mi yani? Bir gofret mi? Onu eksiltecek. Vermez. Niye vermez? Hazinesinden eksildiğinden, çocuğunu sevmediğinden değil. Bir gofret ona ağır geldiğinden falan değil ya. Çocuğunu düşündüğünden vermez. Biz uyuşturucu bağımlısı gibi dünyaya bağlanmışız. Şeker hastası bir çocuk gibi kendimize zarar olacak, sonsuzumuzu mahvedecek şeyi ısrarla istiyoruz. Allah da vermeyi çok istiyor, çok seviyor. E o zaman bize zarar olan bir şeyi vermeyi çok seven biri niye versin? Aksine fayda olacak bir şeyi bize vermeyi tercih eder. Allah dünyayı vermiyor çünkü bize zarar edecek. Allah bize vermeyi çok seviyor çünkü bize ebediyeti verecek. E Firavun'a niye vermiş? Çünkü Firavun'un artık kazanacağı bir sonsuz kalmamış. İşte bizler Allah'ı tanırsak hayır, Allah vermeyi çok sevendir. E bu dünyada vermiyorsa otomatikman bu benim dünyaya muhtemelen bağlanıp sonsuzumu kaçırma ihtimalimden olacaktır. İşte Allah'ı bilen, tanıyan, onun yaptığı icatlara bakan aynı zamanda bilir ki Allah için ölümü öldürüp tekrar bizi diriltmek, bir tohumu diriltmek kadar basit ve kolay. Ve bunu beyan edip söylüyor. Ben evet size böyle bir ailem hazırlıyorum diyor. Ve bize anneden öte bir şefkatle ilgi duyuyor. Bunu gelecek derslerde de konuşacağız. Ya bu kadar şefkatli olan, bu kadar ölümü yenme, diriltme gücü olan ve vermeyi bu kadar seven anla ki sana ahireti hazırlıyor ya. E sen de ısrarla dünyayı istiyorsun. Şeker hastası bir çocuk gibi. Vermemesi hayırlıdır. Bu kerem vermemeyi ihsan etmişse aslında burada vermemek bile bir vermektir. Şeker hastası çocuğa şekeri vermemek, ona sağlığı vermektir. Dünyaya saplanmış birine dünyayı vermemek, aslında ona sonsuzu vermektir. Vermesin ben dünyayı istiyorum. Firavun gibi Allah düşman olursan belki sana da ısrarla dünya istesen verir. Ama gerek var mı? Bence yok. İşte özetle Allah ghanidir. Vermeyi çok sevdiğini şu dünyada bunca sunduğu hatta düşmanlarına dahi sunduğu ihsanla görüyoruz. Allah kullarına en sevdiklerine bu dünyada vermiyorsa böyle bir ghaninin ötesini vermesi artık zorunlu bir hale geliyor. Demek ki her şey dünyadan ibaret değil. Ve sen şu an dünyada aldığına sabret Allah'a dön. Niye? Çünkü sonsuzu, sonsuz zenginliği kazanır. Zamanın tek yolu gani olan o zattan geç. Elhamdülillah Rabbil alamin.